Roma İmparatoru Adria'nın nehir kenarında yaptırdığı görkemli konutun yemek odasında yer alan bir eseri inceleyeceğiz. Zeminde yer alan bu mozaiğin gördüğümüz kısmında iki adet kentauros var. Yunan mitolojisinde bedenlerinin üst kısmı insan, alt bölümü at şeklinde olan yaratıklara kentauros denirmiş ya da sentor. Bu iki kentauros üç yırtıcı hayvanla kavgaya tutuşmuş. Bu çok büyük bir mozaik ve biz şu an sadece küçük bir kısmını inceliyoruz. Mozaik'in tamamı doğal taşlardan yapılmış. Gerçekten sabır işi. Düşünsenize doğal renklerdeki taşlar bulunuyor, elde teker teker şekillendiriliyor, çizilen planla uyumlu şekilde teker teker yerleştiriliyor. Dedim ya sabır işi. Bu zemin mozaik'in yapılması gerçekten de çok uzun sürmüş olmalı. Küçük resimlerden oluşuyor ve resimlerin hepsine birlikte baktığımızda bize çok net bir hikaye anlatıyor. Bu güzellikte bir eserin günümüze ulaşmış olması büyük şans. Bu sayede antik Yunan resim sanatı hakkında fikir sahibi oluyoruz. Günümüze ulaşan belgelerde antik Yunanların resmi bütün sanatlardan önde tuttuğunu anlıyoruz. Aslında antik Yunan sanatı dendiğinde bizim aklımıza ilk gelen heykeller ve mimari olur. Oysa antik Yunanlar için en çok resim değerliymiş. Ve maalesef yaptıkları duvar resimlerinin hiçbiri günümüze ulaşamamış. Bu mozaikler antik Yunanların sanat alanında ulaştıkları noktayı bize göstermeleri açısından gerçekten önemli. Bu mozaik'e baktığımda bir tiyatro sahnesi gibi olduğunu düşündüm. Kentaros var. Yarısı at, yarısı insan olan bu mitolojik varlık ve bu üç vahşi kediyle kavgaya tutuşmuş. Kollarını kaldırmış. Diğer Kentaros'a saldıran bir kaplana bir kaya parçası fırlatmak üzere. Hemen arkasında başka bir vahşi hayvan var. Kürküne bakılırsa sanırım bir aslan. Kentaros'un sol tarafındaki kaplana kaya parçasını fırlatmak üzere olduğunu görmüştük. Ancak başını kaldırıyor, ve Leopar'ın kendisine saldırmak üzere olduğunu fark ediyor. Saniyenin onda birinde gerçekleşen bu anı hissedebiliyoruz. Bakışlarını incelemek gerçekten ilginç. Biz incelerken de gözlerimiz önce Kentavros'a takılıyor. Sonra kaplana bakıyoruz. Daha sonra da kaplanın saldırdığı diğer Kentavros'a yöneliyoruz. Kaplan dönüp Kentavros'a bakıyor ancak Kentavros kaplana bakmıyor. Kentaros'un gözü Leopar'a takılmış. Bu büyük kaya parçasını fırlatmak üzere. Bu sahnede hem Kentaros'un ne kadar kuvvetli olduğunu hem de Leopar'ın tehdidi altında olduğunu görüyoruz. Üç tarafa olan bir ilişki var burada. Ortada gördüğümüz Kentaros'un ne kadar kuvvetli olduğu vurgulanmış. Ancak endişeli olduğunu da görebiliyoruz. Tahminimce antik Yunanlar ve daha sonra da Romalılar kendilerini bu vahşi kedilerden ziyade Kentavros'a daha yakın hissetmiş. Genelde eserlerde Kentavrosları Yunanlarla savaşırken betimlenmiş olarak görürüz. Antik Yunanlar medeniyeti sembolize ettiği için onlara sempatiyle bakarız. Oysa Kentavroslar hala yarı vahşi hayvan kabul edilir. Genelde saldırgan taraf Kentavroslardır. Bu zemin ise durum tam tersi. Kentarosa yakınlık duyuyoruz çünkü ne de olsa yara insan. Hatırlayın, antik Yunanlılar ve Romalılar kendilerini üstün görürlerdi. Bu eserde Kentaros yine acımasız barbar olarak resmedilmiş. Ancak vahşi kedilerde gözlemlediğimiz acımasızlık çok daha üst boyutta. Bu durumu Kentaros'un gözlerindeki ifadede başarıyla yansıtmışlar. Kentaros'un yüzüne baktığımızda girift bir ifade görüyoruz. Korkmuş ancak aynı zamanda kendisinin kuvvetli olduğunun da bilincinde. Yırtıcı kedilerde ise duygu ifadesi yok. İşte bu sebeple yarı hayvan olsa da resme baktığımızda Kentaros'u kendimize yakın buluyoruz. Leopar'a saldıracak. Leopar'ın sinirlenmek için iyi bir sebebi var yani. Bu eserin antik Yunan resimlerinin nasıl olduğu hakkında bize sağlam bir fikir verdiğini söyleyebiliriz. Yunan heykelciliğinde gördüğümüz natüralizm yani doğacılık ögeleri var ve aynı zamanda anomali de var. Ortadaki bu yaratığın canlandırılmasına bakıyorum. Çok güzel betimlenmiş. Neredeyse anatomik olarak mümkün olmayacak kadar güzel betimlenmiş. Adamın karın bölgesinden ata geçiş başarıyla canlandırılmış. Ve bu iki ayrı parçanın yani insanın ve atın aslında tek bir omurgası olduğunu hissedebiliyoruz. Olması imkansız olan bu yaratık bile bu canlandırmayla inanılabilir hale gelmiş. Arkada yer alan kayalık alan da çok gerçekçi görünüyor. Solda yere düşmüş olan Kentaros ve sağ tarafta yerde yatan aslan uzakta olduklarını belirtmek için daha küçük çizilmişler ve böylece resimde derinlik duygusu oluşturulmuş. Kentaros'taki derinlik duygusu da çok başarılı. Atın ayakları hafifçe geri gidiyor, görebiliyorsunuz. Bu resmi bu kadar etkileyici bulmamın çok önemli bir sebebi daha var. Hatırlayın, bu bir mozaik. Hepsi doğal renkli küçük taş parçalarından oluşturulmuş. Bunun tamamını Adria'nın sarayındaki yemek odasında görebilmeyi gerçekten çok isterdim.